Ne kesme yağlı yağlı. Hmm. Mm, mm. Neyse. Hu hu, hu, hu, hu hu Normal bölüme hoş geldiniz. Bir önceki bölüm mini bölümdür. Bugün çelik üretimine giriyoruz. İstikrarsız bağlantı. Evet. Tam ön. Ne oluyor? Kasma. Kasma. Yeter. Yeter. Şimdi şuradan şuraya şu tip bir fabrika Hı -hı. istikrarsız bağlantı. Haklısın be, istikrarsız olabilir yani. Bu arada yine sanırım inter benim internetimden doğan bir sıkıntı var. Arada çünkü takılıyor oyun. Ve bu ve bu benim internetimle alakalı. Bunun farkındayım. Bugün birazcık çamur izleyeceksiniz videoyu, onun da farkındayım. İdare edeceksiniz, onun farkında değilim işte biraz. N'zıya lan? Bu üretmiyor mu? Ne demek istiyorsun, sen üretmiyor musun yani? Çok şey üretiyor ya, yavaş, aşırı yavaş. Neyse, 65. 64 olduğunu farkındayım. Yuvarlamaya çalıştım biraz. Şimdi sanırım ben hiçbir makineye şu anda boost atmadım. Orada bir adet dinozor görünümlü ama dinozor olmayan bir yaratık var. Şimdi bir dakika. Buraya biz direkt koymamız gerekiyor. Şöyle bölgelere Burayı zekice planlamam gerekiyor. Çünkü riskli burası biraz. Ha, İçinden geçsin. O kadar sıkıntı yok. Deldik falan deriz. Şimdi bizim şeye ne oldu? Demir üretimine. Onu oradan getiririz de. Bizim demire ne oldu? Demire bakak. Orada yaratık var. Bu yakındakilerin hepsini halletmez de işte şey var. Şimdi biz buradakileri halletsek bile o küreleri almadığımız zaman şey yapıyor, bizim için sıkıntı doğuruyor. Gerçek manada sıkıntı bormuyor. Formu bildiğiniz gibi doğmak. Nasıl onları sökmeden koyabiliyor muyuz? Kendime enayi gibi hissettim. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekmektedir açıkçası. Şurada zaten aşağıda falan bir şey yok değil mi? kaç bunlar bunlar saf mı saf değil peki 60 çıkartacaklar <gülüyor> yaşasın yaşasın kötü şimdi madenci koyacağız bir tane daha koyacağız 60 60 120 buradan 120 çıkartacağız yani burası full overclock bir şeyleri yetecek yani çünkü zaten bildiğiniz gibi artık hiçbir şey üretemiyoruz burada. Yani upgrade upgrade atsam kaç üreteceğim? Hedeflenem 30 parça. İşte 45. Böyle mi atmış oluyor? İşte. Gerek var mı bu kadar uğraşmaya? Bir de yani megawattı artıyor bunun. Gerek var mı? Bence yok. Şahsen. Şimdi efendime söyleyeyim dört tane bundan üreteceğiz anladığım kadarıyla. Anladığım kadarına inan. İyi sadece şey kullanıyor en azından. Boru falan kullan boru falan kullanmadığı için ona şükranlarımı sunuyorum. Ne oluyor lan? neydi neydi onları 45 45 yani var ya ben oradaki eğer kömürü upgradelersam ben buradan hala hayvan gibi demir çekebildiğim için hiçbir sıkıntı olmuyor benim şimdi buraya doğru da fabrika büyüyeceği için birazcık planlayarak koymam gerekiyor tabi 30 30 30 60 tamam 60 buraya geliyor Tamam mı? Ondan sonra 30-60-90 oluyor. Ondan sonra mk ye geçiyoruz mecburen. Çünkü birbirlerini yetebilmeleri açısından önemli bu. Ne oluyor lan? Diyorum ya bugün benim internetim sıkıntılı ya. Bugün birazcık of oh, olamaz. Çelim bitmiş öbür telden. Ne oluyor lan? Dışarıda şu an öyle bir şimşek çakıyor ki yani. İnternetimin olmamasını normal kabul ediyorum ben şahsen. Hatta yani gidebilir bir internet birazdan. Dediğim gibi böyle önemli bir bölümü size çöp izlettiğim için kusura bakmayın ama bunu yapmam gerekiyor. Uhu dolu yağmaya başladı. Bak işte tek tek tel yapmanın özelliği bu. O oh, vallahi dolun ulatıyor Çok kötü. İnternet garanti gidiyor. Yani ben ben şu an yapabildiğimin en hızlı şekliyle buraya bir şeyler yapmaya çalışayım da. E yani yavaşlan gidecek gibi internet. Uhu, dışarıda çok iyi yağıyor bu arada yağmur. Bakmam lazım bir dakika. Buna bakmam lazım. tam full dolu atıyor dışarıda. Bu arada bir bir kez daha gitmiş şey. Donduğunu bir kere daha fark ettim. Of. of neyse be, yapacak bir şey yok. Dışarıda dolu yağıyor. Bir Satisfactory videosu çekiyoruz. Bir de GeForce Now üzerinden. Bu elektriğime ne oldu lan benim? 243 iyi iyi. 370'ti ya hani. Malumunuz 370 olduğu için. Şimdi ııımmmm um, Aynen haberim var zaten yağdığından. Neyse şuradaki iki kaynağı çok zorlamadan Merhaba merhaba saygılar uzaylılar hoş geldiniz Şu an internet hızım sizce kaçtır? İnternet hızım 50 megabitlere kadar düştü şu an. Yüzden elliye falan düşüyor yani. Baya baya... Oyunda sabah olduğu yağmur durdu lan bu ne? Çok saçma. Neyse ben şu yaratığı bir halledeyim hele ya. Adamı kanser etmesin bu. İki saat. Hop hop sen kimsin? Sen kimin mekanında? Hava atıyorsun. Bu küreği mecburen alacağız, hiçbir işimize yaramamasına rağmen. Bak burada da kömür var. Almayacağım ya. Kömür falan ne gerek var yani? Kaç ürettin? 44 daha ürettin de hiçbir şey yetmiyor bu. Şey hızlı yetişemiyor. Ses ses hızlı işi kızından sonra gelir. Bu da bir bilgi. Ha hani çoğu kişi biliyordur da bunu. Ben yine de söylemiş olayım falan. <gülüyor> evet, makineler yukarıya çıkıyor. Bu bizim günlük yaşantımızda da çok sık yaşadığımız durumlardır. Şuraya ben direkt koyayım da Bahri iki tane. Yani eğer bu fabrikanın elektriğini ben sökersem, ki ben yaparım yani, benim inancım tam. Güvenim de pek bu konuda. Ondan dolayı haklıyız bence. Hıhımm, <Gülüyor> buraya kadar bir yerlerden elektrik çektik. Şey nasıl çekeceğiz şimdi? Efendime söyleyeyim. Şimdi hiç şansımı zorlamayacağım. Evet. İnternetim yavaştan nasibini almaya başladı. Şeyden. Yağmurdan nasibini aldı internetim sonunda. Ah bir de şu Türkiye'deki şeyi halletseler. Öyle... internetin yağmur zamanında gitmesini falan neredeydi ki la bu Ha fabrika o tarafta Yavaştan nasip alınıyor tabi Bugün böyle mecburen Noluyo lan Sen sen kimin mekanında kime atarlanamıyorsun ya. iki vuruşta gidiyorsun daha uğraştırıyorum bize. Şu bizim fabrikaya şu taraftan da bir tane giriş açalım bari. Üretim din Hı <gülüyor> nasıl yapacağız. Çok riskli olacak. Abi. Şimdi ben ben isterseniz şuraya bir adet daha makine koyayım. Dışarıya taşacak. Çok pis, çok pis taşar hem de dışarı. Yok, o kadar sıkıntı değil de yani. Yok be, sıkıntı şey yapıyor çünkü hitbox olarak birazcık kötü. Yav sen kimsin ya? Gidele ya. Allah için bir git ya. O bre, bu da gene bu gene artmış bu bir yere. 3 2 1 bitti. Nice. Şimdi de şöyle bir şey yapacağız yine. Şuradaki iki makinayı sileceğiz yine. Acaba ben bu fabrikayı daha ne kadar güzel yapabilirim? Şimdi şu şöyle. Aralarından geçecek yerde bırakacağım. Geçecek, geçecek. Ebi bu da geçecek. Aklıma nereden geliyor acaba bunlar? Bak. E hadi be yağmur durdu ama. Allah Allah yağmur durdu daha internette dert var yani. Çok inanılmaz. Uhu biz nasıl yapacağız? Aha çok riskli olacak. Şimdi sen sen bana söyle bakayım efendim sen 45 çıkartıyorsun sen 30 kullanıyorsun 30'a 30 yapabilir miyiz? yapabiliriz o zaman hadi hadi seni 30'a düşürelim tam tam 30 falan olacak yani buraya bir gelen yeter artık yeter artık değil mi Elektrik yetiyor, her şey yetiyor. Harika bir fabrika kuruyor biz. A Şimdi sen de bana şöyle bir iyilik yapabilir misin? Yapabilirsin. Yani uğraşsan yaparsın. Hadi bakayım. Çelik kiriş. Nasıl ama? 60 kullanıyor dakikada gördün mü? Ha bir de 15 çıkartıyor. Dalga geçiyor yani bizle. 45 kullanıyor biz bunu mecbur boostlayıp 60 yapacağız 67 buçuk bak bu böyle 45 megawatt kullanıyor 60 60 bu 120 bile olmuyor ondan dolayı şu ikinci makineyi açıyoruz yani 112 buçuk ya buna da dakikada öyle 8 gibi bir rakam ürettireceğiz 9 Bu kadar çalışacak yani Böyle oluyor çerik üretim Başka türlü yaramıyor çünkü Bak gördün mü Bütün makinayı tek bir yere bağladık şöyle Mis bak Makineler birbirleriyle Hiç karışmıyor Kablo silsilesi yok Yani Alt tarafta Üst tarafa çıktık mıydı yine başlıyor ama Şimdi gidip şey çekeceğiz şuradan. <gülüyor> Düzenli olarak iki dakikada bir drop giriyor oyunuma. Peki. Bu yine dışarıdaki... <gülüyor> of of. Yağmur cidden yağmasın ya. Veya ben yağmur yağdı mıydı video falan çekmeyeyim bir daha. Şuan yayın yapsaydım drop'tan ölürdü. Oh şükür be geçirdik sonunda kömürü. Bizdeki sorun şu. Şeyi üretemiyoruz biz. O gelen bizim plaka var ya. Şu güçlü plaka. Onu biz hiçbir şekilde üretemiyoruz adam akıllı Sıkıntı orada başlıyor Önce şuradaki yol haritamı Bir belli edebilseydim Bak gelmiş Bu buraya kadar ama nereye geldi Nerede Ha bantın ucu buradaymış Şans eseri gördük yani Bu kadar. Bitti yani. Gördün mü? Getirdik. Yeter. R.U. yeter. Yok bizim buna ihtiyacımız yok ki. Bir sürü ikinci üreticiye yüzde elli indirimli yaparsak. 112 buçuk ya bu buçuklu muçuklu bunu alırsak direkt 90 mı üretiyorsun bu 60 60 120 istiyor işte dakikada 30 falan çıkartıyorlar öyle bir şeyler şimdi nasıl bir şey yapacağız ki burada bizim izleyebileceğimiz bir yol haritası da yok Şuradaki şeyler falan var ya, şu kireç taşı falan. Onlar şu bizim gelişmiş çelik midir nedir bir şey var ya, onu üretmemiz için gerekli olan şeyler. Kömür var bolca. Kömürden bol ne var? Hiçbir şey. Hızla, yeterla, üretla. Ya sorunlu musun ya? Ha bak cidden bu üretim hiçbir zaman durmuyor böyle. Ne buradaki gelen vida duruyor ne de şey öbürleri. Ucu ucuna yeten bir vida ile birlikte biz plaka üretiyoruz yani. Neyse çok şey yapmayacağım. Fabrikayla şu anda uğraşamayacağım. Şimdi... Band IN YOUR AREA Taşıma band Drill Remix Ne bu? He bu 112.5 isteyen mi? Ondan sonra şuraya da işte bir 45 gelecek Çok uğraşmayalım onu da verelim direkt şöyle Şimdi efendime söyleyeyim. Ben sana bunu nasıl bağlayacağım? Üçte dört istiyor işte gıcık. Gıcıklık nedir? Nasıl yapılır? Bak hiçbir sıkıntımız yok bizim buraya kadar. Ama biz buraya geldiğimiz zaman ayva yiyor işte bu be. Ver. Bu tamamen beklesin şu anda. Beklemeye yönelik bir sistem oluşturalım orada. İyi var, şükür. Ha bu 45 kullansa da hiçbir şey değişmeyecek şu anda. Ya şuradaki kömür mü ney bir şey vardı onu gidik gidip gidip alakta. Gidik. Gidip yap edip kırık. Şu an bu dakika kaç kullanacak biliyor musunuz? dakikada 112,5 kullanacak bu. İşin sıkıntılı yanı bu. Yani şunu mecburen biz 90'ı çekmemiz gerekiyor geri. Anlayacağınız. Öbürne de 30 kullandıtırıp 120 üreteceğiz işte toplamda. Bak gördün mü? Öbürne de 30 kullandırıyorsun. 60 diyor. 90 diyorsun ya sen. Şimdi 90 90'la yaşadığımız o acı acıyı şöyle bir şeyle dindireceğiz. Zlapka. 45 At ondayken kullanması gerekiyor anladığım matematiğiyle bunun. Bunun matematiğine göre öyle yapmamız gerekiyor değil mi? Doğrudur. Yani buna ben iki buz satıp şuna, şunu da 30'a düşürüp. Aynen bu zaten 30 otuz kullanıyor. Otuza 30 otuz yapacağız bunu. Bu kadar. Çözüm basit. biz bunu mecburen böyle bağlayacağız çünkü öbür telden yok şu an elimde. İyi vallahi çıktık lan. Şimdi şey çok şey değil, sıkıntı değil. Bunları biz sınırsız direkt ürettiğimiz için veya yani kaybolsa da sıkıntı olmayacak şeyler olduğu için ben bunları rahat rahat kullanırım şu anda. Çok şu suyun o taraflara doğru da karışmayakta da. öyle çok şansımızı zorlamadan usulca oda ciddi manada usulca gitmemiz gerekiyor. Uhu 213 diyor. Kaldı ki daha bizim çelik üretimi başlamadı bile. Bu bizim en yani çok burada işimize yarıyor zaten. Öyle indirirken bir şeyleri. Yani direkt yukarı kaynaktan da çeksek olur muydu? Olurdu ama. işte yani çok uğraşmadım. Buraya. Bak yeter artık. Bak in inmeye başladı kömürler şu anda. Artık buradan kesintisiz kömür akışımız başlamış durumdadır. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun deden. Kömür geliyor buradan artık. İşte çoğu kişi şey şey denerdi yani. Öbür taraftan denem çekmeyi falan. Özellikle bunun yeni oyuncular veya bustu bilen oyuncular çok yapar. Yani bu bize bir bu, bu size pahalıya patlar biraz ama işinizi yüzde yüz görür. Hatta yani kömür'e belki destek bile alabilirim. Kömür'e öbür taraftan yine destek atacağız. Misaböne öbür kömürü öyle yaparken o petrol kokla şey idare etmeye çalışıyordum. Normal kömürü. Yani. Şeyden çıkan yakıtı, o petrolden çıkan ağır yakıtı şeyde kullanıyorduk biz. Şimdi buraya da mı yapsak ya? Tam da tam üstünde iki tane de kalmış ya içimde kaldı. Yapak bir tane buraya da. Hani direk üretim başlatacağız de güya. En azından şu şeyi halledik. Çok karıştırmayak da birbirine. Şimdi Şimdi burası neydi? Şimdi sen burada 90 istiyorsun. Biz oradan 60 çıkartıyoruz. Ben sana vereyim onu ya. Sen hiç karışma bizim normal demire. Sen sen oradaki çıkarttığımız fakir demiriyle devam et. İşte temenin içinden falan geçiriyoruz ya. Onunla birazcık üzülüyor tabii Setsu yine. Ha yani tamam gidiyor gidiyor sıkıntı yok. Çok birleşmesinler kendilerine. Çünkü sıkıntılı dediğim gibi. Evet şu anlık kömürümüz geliyor kendileri. Ne oldu lan? Yanlış mı yaptık bir şeyi? Nasıl bunlar? Ha arka arkaya mecbur çıkacaklar canım. Dakikada 15 kul dakikada ayar 15 çıkartıyorlarsa bu sıkıntı benim için. Sen şimdi ne kullanıyorsun? Önce bana onu söylesene bir. Ben seni otuz'a düşürdüğüm için sen kömürü de otuz kullanacaksın. Öyle mi? Tam bu bu otuz'a düşürüyor yani direkt kendini otuz'a düşürdüğü için gerek yok uğraşmaya. Ve evet boru üretimine başlamış durumdayız birazdan. Şimdi 60 dursun da ileride onu upgrade'leriz falan filan. Kömür falan yükseltince. Elimde var mı öyle bir şeyler? Şimdilik öyle. 45 kullan 30 kullanacaklar. Önümüzdeki upgrade'lerle de halledeceğiz. 15 15 3'e düşürelim. Kendisini 1 1 MW 1.7 kullansın. Çok zorlamayalım yine şansımızı. Aa aralarda yırtık oluştu ama. Yani 3'ü 1 gelecek artık hep. Hep 3'ü 1 3'ü 1 3'ü 1 falan öyle gelecek. Ve kömürler geldi. Toprağın içinden çıkarak. Burada bence çok doğal görünüyor. Sanki orada bir generator varmış da oradan geliyormuş gibi. Burada da tekrardan yok oluyorlar ama saçma burası. Şimdi şurayı da şöyle alalım da. Birazcık kara duracak ama. Ve kömür de geldi. Tamam artık hiçbir eksiğimiz yok yani. Öbür taraftan gelen şeyle direkt üretim başlayabilir artık. Bak şu an burayı fullemeye çalışıyor işte. Dıdııttt dı <Gülüyor> Artık başlayabilir üretme Merhaba Dokuz On On bir On iki <gülüyor> Bu çelik boru üretimi bize ileride yetecek. Derecede iyi yani. Bu dışarıya doğru çıkmıyor. Ha ben o dediğim hub sistemini oluşturayım mı? Şu an hala buraya bağlamaya devam mı edeyim bunları? Şuraya iki tane daha yeni materyal ekleme borusu koy. ne yapıyoruz? He buranın arkasında görünmeyen şey vardı değil mi? Depo. Ha bu arada orta tuşuna bastığınız zaman duvar inşa edebilme özelliğiniz var artık. Yok be öyle de geçme işte ya. Artık bundan sonrası birazcık daha tasarım odaklı. Şurayı bağlayalım mesela. Hatta daha şuradan çıkacak da var bir tane. Şuradan da... Şimdi fabrikanın içindeyiz ya. O öbür yükseltme bantlarını kullanmak hoşuma gitmiyor. Çok bomboş yer kapladıklarını da düşünürüm bazen. Yani mesela şu anda burada böyle normal çıkartmak bence daha güzel gözüküyor yani aşırı düzenli fabrika isteyenler varsa o zaman belki yani ama yani bence düzen budur be düzen bu olabilir yani belki Şimdi şuradan şöyle üste doğru çıkıp, aynen be, bu kadar. Hatık sağdan soldan bağlananları böyle bağlayacağız, yapacak bir şey yok. Zaten sonra geri düzene biniyor bunlar. Her her bağlanan malzeme buraya artık böyle, mecburen. Hımm, ne diyorsun sen şimdi? Demir'i dakikada 90 istiyorsun öyle mi? Ah be kömür yetse. Kömür de işte tam 120 getiriyor. Kömürler zaten genelde saf oluyor. Ondan dolayı bir şey yapamayacağız ona. Buraya herhalde bizim bir bağlamadığımız şu kaldı. Bunu da neye göre bağlayacağız, nasıl bağlayacağız işte? akıllı ayırıcı yapmak lazım dakikada kaçının yapılacağı kaçının ayrılacağı yoksa bir bir atıyor işte öyle kendini kafasınca ee konteyner riskli ya öyle atmak çok riskli endüstriyel boy depolama yapana kadar bu çıkış yapmış ya şöyle sizi ikişer depolarda birikin şu bizim ana depo şurası da paylaşım deposu şurayı da şöyle yapalım yine şurayı şöyle koyup 60 60 15 ha riskli Hı. Ana depo, paylaşım deposu. Ana ana paylaşım, paylaşım öyle. Yani evler ki bölümlerde ben bunu unutmazsam öyle. Şimdi tam 30'a düşüremez miyim be? yok mouse'um o kadar hassas değil işte dibi ucu ucuna ha bu arada bu 6 megawatt kullanıyor 8 küçücük, kocaman makine küçücük megawatt kullanıyor yani çok, çok hoşuma gitti bu da ben ilk kez bu kadar şey ayarladım Ucu ucuna yetebilen bir fabrika kendi kendine ama işte şöyle bir sıkıntımız var bizim artık dolandırarak getirmeye de gerek yok zaten Burası hala çok çok uzak geliyor. Bizim fabrikaya göre. Şimdi hiç hiç üstten götürme çabam yok bunu. Çünkü zaten buradakileri çok bir şeyde kullanamayacağım için. 9'a 9 bitti. Buyur işte bu kadar. 58 tane falan bu kadar yetiyor. Ben oraya vida falan at, atsam aslında birazcık upgradelesem onu hızlandırsak bak gelmiş gene git la, la git git her şeyin içinden geçerek gidiyor bir de böyle adamı sinir ediyor Allah abicim Allah abicim upgrade buyur dakikada da 30 çıkartabilir misin sen böyle. Dada 12 buçuk çıkartıyor maksimum. 150 kullanıyor dakikada öbünü de 75 kullanıyor. Yani işte insan zorlasa yapar bunları da 150 falan. Yani işte oradaki video üretimini işte birazcık upgrade'larsam biz burayı bu şekilde kullanabilebiliriz yani. İstersek dakikada 12,5 üreterek. Aslında yetiyor, yetmeme değil. Vidadan vidadan yana sıkıntımız var. Yani şimdi bu dakikada 4 saniyede bir üretiyor. 4,8'de bir. Şimdi i̇şte 5 saniyede üretiyor öbür türlü de kaçta üretiyor hadi bak bir de 65 megawatt kullanıyor böyleyken 12 saniyede böyle böyle üretiyor bir de yani yani şunda 75'lik bir olay var mı şunu da 20 yapsam falan yirmi, yirmi, kırk işte yani kırk bu kadar bir şey yok yani üretimde ha zaten bu kaç kullanıyor, otuz kullanıyor yani şu sistemin aynısını bir bi, bi üst kat gibi bir şey yapıp oraya da yapsak bu video üretimini de birazcık daha halletsek yani öyle 3 upgrade'li 65 megawatt kullanan hayvani bir şey yapabiliriz istersek. Ama çok yavaş üretiyor işte be. Şeyimiz yok mu bizim ya? Hiç. Şeyden şu arka taraflarda yüzümüz olan hiçbir şey. Al var. Var abicim Al. Al sen misin bunu isteyen? Cık. Dalga geçiyor adamla Gizek ya, en bol olan şey ben niye esirgiyim sizden alın ya? Bu ne? Bu ne üretimi için? La bu niye? Bu niye levha üretiyor? Taktım ben buna 40, bak 80 üretiyor mesela Ihı, buldum <gülüyor> 60 da işte onu 150, 150 yapamayız işte maksimum 120 oluyor bizim bantlar ha zorlasak yapar mıyız yaparız uğraşınca ama işte Hadi gelecek bölüm fabrikanın bozulmasında göze alarak bunu yapacağız o zaman. Al. Elektrik. Ne ne? ne ha? Elektrik. Nasıl? Patladı mı? Elektrik patladı. İçim bir hoş oldu. İçim çok bir hoş oldu bir an elektriğin patlamasından ötürü. Umarım bir yanlış anlaşılma falan vardır. E bu 40 kullanıyor. E bu 80 üretiyor. Ne bu? Hee, yüz üretmesi lazım aslında. Şimdi sen bunu 90 kullandığın için... Sen bana bunu 90 kullan diyorsun değil mi? Öyle bir şey vardı evet, haklı. 60. La la, benim seni 30'a düşürmem lazım. Yok 28 çok az. Bir de sen böyle üret, bakayım. Bunu ben ucu ucuna yetti. Şimdi 32 oldular Bak 7, 7 buçuk daha anlaşalım bence biz. Tam lan 29, 4 üret lan. Ucu ucuna yetmiyor musun zaten her şey? Bu zaten her hepsine ucu ucuna yetiyor. ha 90 çıkartıyor burada da onu da paylaşamıyor bile yani 90 çıkarttığını arkadaşlarıyla paylaşamıyor bile kömürden yana sıkıntımız yok ama Allah şükür eğer eğer öbür makinemizde durmuyorsa 15 15'çikten bir şey olmaz diyor herhalde ne bileyim uhuuu mis Hayır lan atma. Bu kadar buz satılır mı? Bir an öyle bir elektrik gitti gibi oldu. Şu an o elektrikten ben şüpheliyim. Şu şeye ne istiyor? Tam yok elektrik, çok patlamadan hallettik elektriği geri. Büyük ihtimalle her şey aynı anda çalışınca bir an bir pit, pik yaptı yani. Şimdi gelişmiş çelik üretimi zaten en baştaymış. Tamam, yaparız. Ya şundan 200 tane olsa da şunu açsak bence önce. Gerek yok bence öbürüyle uğraşmaya. Gelişmiş çelik için zaten bir şey istemiyor. Ya gel de açak şunu ya. İki saat boş yapacak şimdi bu. 100. Neyse öbürüne de atarız. 500 yüz bin. Bulunsun üstünde fazla fazla da. Al. Al 100, 200. Bitti. Dırdırlanma. 1, 2, 3. Bu da bitti. Şimdi önce gelişmiş çeliği mi göndermeliyiz? Yoksa şu öbür mk3'ü mü göndermeliyiz? Ahhhh. bunu da 200'ü zor üretirsin de işte Ama 200 çok zor üretirsin burada bu kafayla siz 200 bile üretemezsiniz de işte bu çalışıyor ama Aa bir dakika, mk3'ü açarsak bizim için daha karlı. Bizim artık şeyle işimiz kalmıyor ki. Güçlendirilmiş levhayla işimiz kalmıyor ki o zaman, bant çekerken. Aynen, son 10 dakika zaten bir şey yapamayız. Al da şunları gönder en iyisi, bir halta yarasınlar. Yok şey oluyor. Çeliği ilk başta eğer adam akıllı üretirsen sıkıntı olmuyor. Ama eğer sonradan upgrade demeye kalkarsan o zaman riskli oluyor biraz. Gelişmiş çelik üretimi şuradan hemen ah alamadık ya giderken. Bay bay. Hiçbir zaman beklemeyiz. Tamam. yeter O 10 dakika diyor lan. 10 dakika ne yapacağız uzayda? ondan sonra da şunu yapacağız ondan sonra çok da bir şey yapmayacağız zaten sonra da uzay sensörü falan filan gidiyor öyle şu anda bir adet MK3 bant için yapmamız gerekenler bunlarmış 393 uff uff her şey çok zamlandı lan çok zamlandı <gülüyor> Ah, bütün acılarım bu videoda bütün acılarım cidden bu videoda gibi oluyor yavaştan oyun ya bizim ürettiğimiz arkadaki gelen hiçbir şeyde sıkıntı yok hatta çoğu şeyi orada yaptığımız için alan var bize ama bizde şöyle bir sıkıntı var bize şey yetmiyor bu daha temel malzeme bize yetmiyor artık komik gelmeye başladı yani biz çeliği açacağız daha o bize yetmiyor girsek işin içinden de çıkamayacağımız için giresim de gelmiyor yani çünkü orayı hallettik miydi ben fabrikayı bozarım orayı halledeceğim diye Var ya özel bot yapacaksın. Ondan sonra o botla sürekli şey yapacak. Hani oturuma giriyorsun ya mobilden. O mobilden girdiğin oturum şey yapacak. Hani dört, dört saatte bir atıyor ya seni o 4 saatte bir atmasından faydan faydalanacağım. Şey olacak bir daha ama VPN'in olması lazım bunun için. Çünkü kendi yani Türkiye'de Game Plus girmek için VPN lazım. Mantık olarak. <gülüyor> Ondan sonra onu o tip bir şekilde ayarlayıp Ondan sonra da şeyi halledeceksin işte yani. Burada full AFK bırakacağım. Ha bu arada <gülüyor> 157 saat olmuş oyun. Herhalde bir de City Skylines var 234 saat. Hayvan gibi oynuyoruz ya biz oyunları. İnsan gibi oynamıyoruz. Sanırım en düşük, en düşük program iki buçuk saatli action. Action çok az kullandım. İşlemci sisteminden dolayı. İşlemcim birazcık dertleniyor onu gördü müydü? Neyse gelecek bölüm o zaman bunu hallediyoruz. Daha doğrusu daha gelecek bölüm yok. Çünkü ben bunu çekerken daha şey bile yüklemedim sanırım. Kömürden sonraki hiçbir videoyu yüklemedim bile daha. Neyse bay bay. Siz izlediğinizde yüklenmiş olur. Neyse bay bay.